Sevginin Aynısı kanalımdan herkese merhaba. Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle patlıcanlı muska böreği tarifini paylaşmak istiyorum. Hafidik buzidik kavaran bu muska böreğini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Tarif için gerekli olan malzemeleri açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. 3 adet hazır yufka, iç harcı için 1 adet soğan, 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ, 3-4 adet sivri biber, 1 adet kapya biber, 1 tane domates, 3 küçük boy patlıcan, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay bardağı su, tuz, karabiber, kırmızı pul biber. Öncelikle iç harcımızı hazırlamakla başlayalım. Tavamıza sıvı yağımızı alalım. Daha sonra soğanlarımızı ilave edelim. Soğanlar kavrulunca içine küçük küçük doğranmış yeşil biber ve tapya biberi ekleyip kavuralım. Daha sonra domates salçasını ekleyelim ve salçanın kokusu çıkana kadar kavuralım. Domateslerimizi de ekleyip 1 iki tur daha karıştıralım. küpük doğradığımız tatlıcanlarımızı ilave edelim. Baharatlarını da ekleyip tekrar karıştıralım. Patlıcanların yumuşaması için 1 çay bardağı kadar su dökelim. Suyunu çekene kadar pişirelim. Sosu için 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı sını, yağ, 2 yumurta sarısı, beyazları, börekleri bulamak için kullanılacak. Börekleri bulamak için yumurta beyazları, kalan sos ve onu. Toz için ayrı bir kapta süt, yumurta sarıları ve sıvı yani ekleyip karıştıralım. Tezgahın üzerine bir adet tüfka'yı serelim ve yarısını sosla ıslatalım. Yufkanın diğer yarısını üzerine kapatalım. Bir rulet yardımıyla şeritler halinde keselim. Her bir şeridin bir kenarına harçtan konularak muska şeklinde saralım. Hazırladığımız börekleri önce kalan sosa, ardından yumurta akına, en son galeta ununa bulayarak yağlı kağıt serili fırın tepsisine alalım.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 iyiyle kalın hoşça kalın